Selam arkadaşlar sevgili terazi ve akrab arkadaşlarım nasılsınız ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz İnşallah iyisinizdir adaletin terazileri ve akrepler sizler için bayağıdır açmamıştım sevgili arkadaşlar Kasım ayı içerisinde istekler gerçekleşecek mi bayağıdır çekmedim şöyle yayınlamadım ne bileyim onlar için bir tarot açmamıştım içimden geldi şöyle istekler gerçekleşecek mi diyerekten bir tarot açmak istedim sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım için isteklerimizin peşinden mi koşuyoruz sevgili akrepler sevgili teraziler koşalım bakalım koşalım koşmadan da olmuyor mutlaka aramak lazım değil mi sevgili arkadaşlar evet şöyle ikili ikili çekiyorum videoları sevgili arkadaşlar önce terazi arkadaşlarımdan başlıyorum ardından geriye bakış yapıyorum <gülüyor> Evet sevgili terazi arkadaşlarımdan başlıyorum ve ardından ne yapıyorum? Akrep arkadaşlarımdan çıkış yapıyorum. Bakayım Kasım ayı içerisinde sevgili terazi arkadaşlarımızın istek ve arzuları gerçekleşiyor mu? Kendini mahrum mu hissediyor bazı güzelliklerden? İstediği nedir? Neyi hayal ediyor? Kavuşabiliyor mu yoksa ne bileyim mesafe daha çok mu? Ramak mı kalmış ona bakacağız sevgili teraziler. Hadi bakalım. Hmm. Evet. Güzel. Şu an için iyi gidiyor. Tamam. Yenilenme var. Aa, korku neden bebeğim? Niçin korkuyorsun? İşte bu. işte bu. Hadi bakalım. Ama burada da. Hmm. Şimdi. Sevgili terazi arkadaşım. Niçin korkuyoruz? İsteklerimizi kaybetmekten mi korkuyoruz? Tam ramak kaldı. Elimizi aldık derken. Direkt olarak aşağıdan başlıyorum. Böyle bir korku durumları. Oysa ki korku bu değil. Bu korku sizi korkutmasın. Bu kartımız zafere ulaşmaya rağmen der. Bakın burada siz zafere ulaştınız. Niçin korkuyorsunuz? Bebişler. Hadi bakalım. Başlayacağız. Kart sizi korkutmasın yani. Zafere ulaştınız. Zafere. Hadi bakalım. İş hayatı. Aşk hayatı fark etmiyor. iş hayatında başarıdan söz eder bu kartımız sevgili arkadaşlar. Bazı terazi arkadaşları da şunu da yapabilir. Memnun olmadığı şeyleri Kasım'ın ilki itibariyle değiştirebilir. Niçin değiştiriyor? Çabaladı olmadı. Dua etti de olmadı değil mi? Bir şeylerin peşinden koştu olmadı. Olmadı da olmadı olmadı da olmadı. Ne yapıyor bu durumda? Yürüdüğü yolu değiştiriyor. Örnek veriyorum canlar. Ondan da söz eder. Memnun olmadığı bazı şeyleri değiştiriyor. Çünkü bu yoldan gitti. Bu yol ona isteklerini sunmadı. Ne yapıyor burada benim sevgili terazi arkadaşım? Çok güzel. Planlı hareket ediyor. Bu yoldan vazgeçti. Planlı programlı hareket ediyor. Uzun vadeli planlar yapıyor. Ama mutlu aşk hayatı için. Ama mutlu iş hayatı için ne istiyorsanız artık sevgili teraziler planlı hareket edeceksiniz bakın. Uzun vadeli planlar yapacaksınız. Bununla beraber bu planlar sizi canlandırıyor. Evet canlılık gelecek. Kartımız canlılıktan söz eder. Canlandınız mı? Canlandınız. Beyin yenilendi çünkü. Artık bir şeylerden kurtulduğunuz Yanlış yolda olduğunuzu anladınız. Planlar, projeler Size canlılık verecek Canlılıkla beraber Bazı küçük şeyleri kabullenme durumlarınız var Bakın burada kader çarkı Hem kabullenmekten söz eder Hem de bize der ki Şanslı yere doğru gidiyorsun der Şanslı yere doğru gittiğinizi hissedeceksiniz Hem de kabulleneceksiniz de Sevgili arkadaşlar bir şeyleri kabulleneceksiniz Kabullenmekle beraber Ardından tekrar Geçmişin olumsuzluğuna dair Yeniden beyni canlandıracaksınız. Beyninizi, beyindeki olumsuz düşüncelerinizi burada öldürüyorsunuz bakın. Öldürdünüz mü? Öldürdükten sonra öldürülmek derken yanlış anlama. Beyin, beyninizdeki olumsuz, yok ben isteklerime kavuşamam, yok benim hayalim gerçekleşmez gibi korkuları, düşünceleri beyninizde öldürüyorsunuz. Öldürdünüz mü? Öldürdünüz. Öldürdüğünüz an itibariyle ne kadar şanslı ne kadar elinde olanakları olan terazi olduğunuzu hissedeceksiniz. Aslında ben zaten zaferi yapmışım. Ben zaten za zaferle ramak kalmış benim için. Ya fark etmez ben ramak ramak kalmış artık bir adım ötede benim için ya da ben görememişim. Benim gözlerime adeta akıyormuş şanslar meğer benim önümdeymiş gibi. Bakın ben bunu örnek olarak söylüyorum bunu fark edeceksiniz burada yenilenmenin ardından çünkü bu kartımız zafere ulaşmaya rağmen tetikte olmaktan söz eder e belli ki sevgili terazi arkadaşım e siz zafere ulaşmışsınız bütün bu planların programların ardından sevgili terazi evet zafere ulaştın şans eline geçti yenilendin Şimdi de burada bakın bu noktada korku içindesin. Neden? Acaba kaybeder miyim? Değil mi? Kaybeder miyim artık? Neyse istediğiniz. Elinize geçti. Ya da çok artık yakınınızda. Bir adım ötenizde. Onu acaba ben tekrar kaybeder miyim? Korkusu bakın. Zaferdesiniz, korkuyorsunuz. Acaba beni sırtımdan vururlar mı? Ben yerle bir olur Tekrar kazandığım şeyi kaybeder miyim? Çünkü hayallere kavuş oldu, değil mi? Üstelik yanı sıra da Küslüklerinizde barış da var bakın Hayal üstüne hayaller kuracaksınız Bu zaferin ardından Korku yok Korku yok Siz zaten zaferi yaptınız Sevgili teraziler Hadi bakalım Küslerinizde barışlar da geliyor Aşk hayatınızda mı dilekleriniz küs olduğunuz ex partnerlerinizle mi barışmak istiyorsunuz? Evet, onlar size kupu uzatacak. Hadi bakalım. Evet, çok güzel. Zafer sizin. Korku yok, bitiş yok, bitiş korkusu yok. Korku yok. Artık zaferdesin. Korku yok. Hadi bakalım. Akışta ol diyor. Korkmana gerek yok. Sevgili terazi, bırak seni gideceğin yere. Akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Nasıl da manalı ama. Bakın nasıl manalı manalı. Baktınız bana öyle. <gülüyor> Korkma. Korku yok. Direnme. O değnekler öyle sıkı sıkı sarılmana gerek yok. Rahatla biraz gevşe. Gideceğin yere seni zaten kader götürecek. Korku yok. Tamam. Sevgili terazi. Zaferdesin daha. Ne istiyorsun? Şansa gittin ya. Hadi bakalım. Evet sevgili terazi arkadaşlarımızın da istekleri zaten zaferi yaptı. Korku hala korku var. Korku yok. İstekleri gerçekleşecek mi? Açılımını tamamladık. Şimdi sevgili akrep arkadaşlarımıza bakacağız bakalım. Kasım ayı içerisinde akrepler değişim mi geliyor? Güzellikler mi geliyor? Bolluk bereket mi geliyor? Aman Allah'ım tam geliyor derken akrep kardeşlerim tekrar Böyle bir kabuslar görmeler kaybedeceğiz falan az önceki rüyaymış belli ki. Bakın aa, az önceki rüyaymış. Akrep uyandı ve aldı tüh be. Rüyaymış diyor. Bakalım isteğine ne kalmış. Şöyle bir bakın aman Allah'ım şok. Hayır onlara bakmıyoruz. Buralara bakıyoruz canlar. Onlar rüyaydı. Sevgili teraziler teraziden geçtik akrep. Evet. Akrep arkadaşlarım onaylanmak. Evren beni onayla. Ben hayallerime kavuşmak istiyorum diyor. Sevgili akrep arkadaşım. Evren bakın burada kaderi görüyor musunuz? Evren üstümüzde Allah yüce Allah kabul et diyor. Artık şu kader çarkı dönsün. Ne olur beni onayla diye dua eden akrepler var. Dilek tutan akrepler var. Ben hayallerime kavuşmak istiyorum diyenler var. Değil mi sevgili akrepler? Ah ah ah hadi bakalım evet yoğun duygularla istiyorlar sürpriz geliyor demek ki şanssız değilsiniz korku yok hala bir korku endişe acaba gelen güzellikler yıkılır mı şimdi korkularla kendimizi ne yapıyoruz mahrum bırakıyoruz bakın burada bir mahrumiyet durumu var korku yok mücadele içine giriyorsunuz canlar ya evinizi seviyorsunuz, ya da maceraya atılma derdindesiniz. Arabamı almak istiyorsun, ev mi almak istiyorsun, kredimi çekmek istiyorsun, bir anlık bir delilik mi yapmak istiyorsun? Evet, maceradan söz eder sevgili arkadaşlarım ama yine de düşmanlarımızda unutmayalım, değil mi? Akrabalarımız olabilir. Şu görmüş olduğunuz mücadele bir evin mücadelesi olabilir, bir sevgili mücadelesi olabilir bir miras miras miras diyelimiz buna bir miras mücadelesi olabilir çünkü düşmanlar var değil mi canlar hakkınız olanı size vermek istemiyorlar yıllarca mahrum bıraktılar onların yüzünden acı çektiniz korkular duydunuz değil mi elinizden tutmadılar bir türlü bir şeyler gerçekleşmedi ben burayı geçmiş olarak algılıyorum sevgili akrep arkadaşlarım için hiç merak etmeyin bakın sizler burada dua ediyorsunuz Dilek tutan sevgili akrepler var Ne kadar güzel Çünkü etki altındasınız Bir şey istiyorsun Kafaya bir şey takmışsın Ev, araba, aşk, sağlık Kilo atmak Örneğin ne istiyorsanız Hepinize söylüyorum sevgili arkadaşlar Kadere resmen bakın dua ediyorsunuz Onayla beni artık yeter İsteğimi bana ver Sürprizler bana gelsin Hakkım olanı ben alayım diyerek yoğun duygularla isteyen akrep kardeşlerim var İnşallah kavuşmanız dileğiyle sevgili arkadaşlarım açacağım daha merak etmeyin burada bırakmayacağım çünkü bir mücadele içindesiniz değil mi? etki altındasın istediğiniz her neyse onun etkisi var üstünüzde sevgili akrepler kader çarkı hiç merak etmeyin tamam bir yerde durgunluk yapmış çünkü ona istemeniz bunu gösteriyor bir şeyler durgunluk yapmış burada Zaten bir şey ha elde edemiyoruz. Böyle bir şey yok değil mi? Olmayınca olmuyor. Ama şanslı yere de gideceksin diyor. Merak etmeyin bakın bu raddeye gelindiğinde burada size bir sürpriz bir şey gelecek. Ben illa ki sizlere diyemem ki ay milyoner olacaksınız. Sürprizin küçüğü büyüğü olmaz. Sevgili akrepler isteğiniz olsa elinize 5 geçer. Değil mi? Örneğin sürpriz sürprizdir bakın. Hakkınız neyse bir şekilde tamamı olmasa da yarısı gelir. Çünkü bakın burada bir eşitlik yok. Bir eşitsizlik durumum var. Bir yerde üç veriyor yan tarafa bir yerde iki tane veriyor. Bu nedir? Bir miras payı olabilir. Örneğin bir miras payı bakın. Ne olur belki de şu çoklu olan kısım sizsiniz ya da azlı olan bazılarınız artık evren size neyi hak gördüyse kader size neyi biçtiyse yoğun duygularla hiç merak etmeyin size gelecek o az ya da çok sevgili arkadaşlar gelir mi gelmez mi korkuları var burada mahrum kalır mıyım korkuları var savaş halindesiniz çünkü hak ettiğimi istiyorum diyorsunuz hak ettiğim her neyse ben bunu istiyorum diyor sevgili akrab arkadaşım da, düşman var baya bir mücadele çıkmış sizde hmm. evet düşmanlar var canlar şanslı yere gideceksiniz tabi kolay değil bu savaşı vermek bu mücadeleyi vermek kolay değil bakın kaç kişi var karşınızda siz bir tanesiniz karşınızda aman Allah'ım 3 kişi 4 kişi var buyurun 4 kişiyle mücadele etmek kolay mı değil burada bir miktar dengeniz kayıyor kolay değil çünkü savaş hali değil mi hem kızıyorsunuz sevgili akrepler ama şanslı yere doğru da gideceksiniz güneş yüzünü göstermiş hakkınız olan gelecek kader çarkı dönmeye başladı sevgili akrepler bununla beraber karşı düşmanlarınız duruyor mu durmuyor yalan dolan o biçim gidiyor çünkü hakkınız olanı size vermek istemiyor ama siz de pes etmiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir yol çizeceksiniz. Hedef belirliyorsunuz. isteğiniz her neyse bakın. Bu bir mesajdır. Açtım da açtım siz görürken. Açtım da açtım. Çok güzel yere geldi. Hedef belirliyorsunuz. Bir yol çizeceksin ya. Baktın öyle olmuyor böyle olmuyor. Bir yol çizeceksiniz. Buradaki hakkınızı almak için sabırla elde edeceksin diyor. İstediğin maddiyat mı? Gelecek diyor. Aşk kapısından, Murat kapısından mı geçmek istiyorsun Akrep? Geçeceksin güzelim diyor. Hiç merak etme. Bu hedeften sonra belirlediğin hedef seni zafere götürecek. Ama bunun için bir miktar sabır var diyor. Çünkü Kasım ayının tamamen çıktık. Aralığa doğru artık 2020'ye doğru gittik. Açtık da açtık, açtık da açtık. Canlar bir miktar bir sabır durumları ardından zafer sizin ben daha ne diyeyim bilmiyorum ki ah be sevgili akrepçiklerim merak et buyurun buyurun buyurun buyurun geçmiş şifası diyor geçmiş ne diyormuş geçmiş şifası için meleğim şu gördünüz mü? şu vaziyeti şu anki bu yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor diyor geçmişini şifalandır akrep diyor Bunlar, bu vaziyet senin geçmişinde yatıyormuş. Kim bunlar? Çevremiz, akrabalar. Anlayın yani, anlayın. Hayatınızdaki kişiler. Bu onlar, bunlar. Geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni burada yatıyor. Yani geçmişte. Sevgili akrab arkadaşım, sizlerin mesajında bu. Evet Kasım ayı içerisinde bir miktar böyle sizi bir mücadele durumları bekliyor ona göre ama ardından da zafer sizin Murat sizin Evet sevgili akrabalar arkadaşlarım ve terazi arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi açılımını sonlandırdık sevgili arkadaşlar bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa Kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir an önce kavuşmanız dileğiyle diyorum sizlere. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizleri seviyorum. Hadi bay.